Yaşayan en pahalı sanatçılardan biri olan Damien Hirst de NFT pazarına girmeyi planlıyor. Daha önce Damien Hirst'ün Lulu Baby Spring adını verdiği eseri, gerçek eser dijital olmayan, 19 milyon dolara satılmıştı. Ve pırlantalarla kapladığı bir kafatası eseri de 100 milyon dolara alıcı bulmuştu. Dolayısıyla demin Hersün NFT pazarına girmesi bu pazarı çok daha ileriye götürecektir. Bakalım onun yaptığı eserler ne kadar çılgın paralara satılacak.